Her bir insan kimi ben de Bir arayış içindeydim ee, Hep e, Felsefi, dini Kitaplar okuyordum Yani insanın nereden gelip Nereye gideceğini Anlamaya çalışıyordum ama Bir türlü e, Anlayamıyordum yani. Tamam da Hayatın ölümün olduğunu biliyorduk Ama e, Bunların bir Allah'ın kanunlarıyla nasıl olacağını e, yani insanın kendini nasıl tanıyacağını bilmiyordum. E, bu arayış içindeyken e, hep dua ediyordum. E, çok böyle sık ibadet yoktu ama bir dua ediyordum ki Ya Rabbi Senin razı olduğun Senin istediğin bir ee, i̇nsanla, insanlarla beni tanıştır. Hep dualarım bu, buydu. Yani sonuçta Allah yani kabul etti duamı. Ve bir arkadaşın vesilesiyle e, bir cuma namazına gittik. E, bu cuma namazında e, arkadaşlarla tanıştık. Ve e, onlar bazı şeyleri anlattılar bana. Bunların nereden bildiklerini, nereden, nereden öğrendiklerini sordum. İşte bir hocadan bulduklarını hocadan öğrendiklerini söylediler. Ve o gün geldi, e, üniversitede e, hocamızın dersine katıldım. Ve bu ders e, bana sanki e, dün hayatımda bir e, dönüş oldu hem fikirlerimde hem yaşantımda hem e, kalbi duygularımda e, bir dönüş oldu. Ve Haydar hocanın e, ilk kez gördüğümde gerçekten de onun bir Allah adamı olduğunu e, yani kimse bana söylememişti bunu ama e, onun bir Allah adamı olduğunu ve e, bir e, yüzünde bir nur gördük yani onu anladım bir nuru gördüm onu ee, işte ondan sonra e, her şey başladı onun kitaplarıyla ilmiyle tanış olduk sonra yine e, Türkiye'ye geldik Türkiye'de görüştük e, Haydar Hoca çok farklı bir insandı e, fevkalade bir insandı yani e, Sade bir yaşantısıyla aynı zamanda derin bir ufka, derin bir ilme sahip bir insandı. Ama bunu hiç belli etmiyordu. Yani onun yanında adi bir çöpçü bile sıkılmıyordu yani. Çünkü onun ilmi derin olmasına rağmen çok insanlara anlaşılan dilde e, ulaşılabilir ulaşabile bile bilen bir, e, ulaşılabilen bir tarzdaydı. Hep kitaplarında da e, derin manaları sade dille insanlara anlatmayı e, başarıyordu. Hocamın e, hayatına baktığımızda, hocam hayatın tüm sahalarında tüm alanlarında mükemmeldi. Ticaretinde, ilminde, öğretmenliğinde, siyasette yani onun e, beceremediği, onun e, bir uğur e, kazanamadığı bir saha gö alan görmedim ben. Yani. Onun için hocamın hayatının e, her bir e, sayfası, her bir e, dakikası bile bizim için bir örnektir. Hocam e, büyük bir ilim bıraktı. E, hocam dünyada bir devrim yaptı. Hem iktisat aleminde hem e, dini konularda. Tüm dünyanın alet edindiği Sünni Şii davasını. Hocam bitirdi. Hocam e, bir kelimeyle bir e, profesör arkadaşımızın söylediği gibi e, orduların e, yapabilmediğini hocam bir kelimeyle yaptı. Ehlibeytin e, tefhidin merkezi olduğunu söyledi ve bunu e, delilleriyle ispatladı. Hayatıyla ispatladı. Hocamın hayatı hep ehl Beyt hayatıydı. Yani işte onun e, hayatını bilmek istiyorsak, Allah'ın bizi nasıl görmek istediğini, Resulullah'ın hayatını hayatımıza geçirmek istiyorsak, ehlibeytin i Beyt'in onki imamın, imamlarımızın hayatını hayatımıza geçirmek istiyorsak, yaşamak istiyorsak, hocamın hayatını inceleyeceğiz. Hocamın kitaplarını okuyacağız e, ve e, kıyamete kadar bu ilim büyüyecek, tüm dünyaya bir ışık olacak. Hocamın talebeleri, hocamın kitapları, hocamın ilmi var oldukça e, bu dava da her zaman var olacak, yaşayacak.